E, selam çıktı Böyle düz devam edin arkamız. İlerde çatışıyorlar ya. Bu ne iş yarıyor? Kalsın. O atlayan var. Gel adamlar kek üstüme atladı. Düşer misin? İştemedi ya. Bize ne lazım? Zırh lazım şu anda. Sert git. Git filan lazım ya, met git. Bandaj. Hiç mi çıkmaz ya? güzel güzel güzel güzel topa topa topa topa topa canımıza basalım burada sen nereye gidiyorsun? deli yürek seri seri bunlar nerede? Çatışıyor alan dışında. Bizden uzakta. Sürden ayrılmış bunlar. Sürden. Bizden ayrıldık. Ne kalktı? Kurtlar kalktı. Hangarlakiler kalktı bizi. Pro'umuz da buraymış. X-Pro. 3'ü bırakalım. Omar mısın? Damar mısın? Utamıyor musun bizim tuttu? Amen. Ah, Burada gördüğünüz gibi. Mesela o ayak zarını alınca bir daha değiştiremiyoruz. Bak. Bir robo sönesine bir işlemi şu anda. Mesela burayı değiştirdim. Çıkardım silah Tamamdır. Sabo İlecan basarsak lan, ya bu nerede süküyordu ya? DM24'ü alamadık şu an ya. Ki nerede bunların? bakıyorum o, o aramları radar madar vardı burada adamları gösteren şurada varmış Haka. Bu skobu da geç açıyor ya. Skobu da gittik. Geç açtık baya. Bu ne lan? Ne? mermi 0 işte işlemedi hiç mermi işlemedi adama adama mermi gitmedi şu anda kek geldi buraya atladı bir rozgü mermi skob bulamadı ikimiz şu anda Bu yakalığında da erkeklerde son iki kişi bir kişi kaldı o da büyük ihtimal benim vurdum o karşımızdaki tek kişi kaldı Karşındaki. onu da arabayla gezdirme vakti arabayla gezdirelim Sana binoskop ateş etmedi. Adam ışıldanıyor mu? Bana böyle geliyor ya. Bende mi mdak var? Aramda mı mdak var? Onu hiç anlamış değilim şu anda. Aynen. Gel gel. Gel hadi gel gel gel. gel.